Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızı Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde yapıyoruz. Konuğumuz operatör doktor Nurcan Dalan hocamız olacak. Ee, Avrasya'ya yeni gelen bir aletin tanıtımını yapacak jet plazma. Hocam öncelikle merhabalar. Ben Aleti ben biraz inceledim. Bunun branşınızla ilgisini, alakasını, neler yaptığınızı bize anlatabilir misiniz efendim? E, jet plazma aslında eski bir teknoloji. E, ciltte kullanılıyor cilt gençleştirme, germe ve güzelleştirmede kullanılıyor ciltteki lekeleri gidermede ve e, scar dokusu dediğimiz yara izlerini gidermede kullanılıyor ya da sarkmaları toparlamada yarar e, e, kullanılıyor ancak bu e, özellikle jinekoloji alanında çok yeni e, dünyada kullanılmaya başladı ama Türkiye'de ilk kez biz kullanıyoruz mi? evet ilk biz kullanıyoruz ayrıca kadın olma uyarlanmış propları var 3 tane probu var. Bir tanesi idrar kaçırma. Bu devrim gibi bir şey. Çünkü idrar kaçırma günümüzde kadınların en çok sorun, sorun yaşadığı alan. Erkeklerin de belki bu kadar ama kadınlar çok daha muzdarip bu durumda. Neden? Kadınlar çok fazla doğum yapıyorlar. Doğumdan sonra vajenin elastikiyeti, idrar e, torbasının elastikiyeti bozuluyor. O pelvik e, taman e, fasyası e, zarar görüyor ve sarkmalar oluyor. Bu sarkmalara bağlı da idrar kaçırma problemleri kadınlarımız çok fazla. Yaşıyor. Hemen hemen 3 kadından birinde idrar kaçırma sorunu vardır. Çok büyük bir sorun. Bu teknolojiyle sarkmış olan vajen dokusunu yukarıya kaldırıyoruz, gençleştiriyoruz ve kolejen dokusunu arttırıyoruz. Kolajen de biliyorsunuz yaşlanma karşı en önemli şu anda önem verdiğimiz e, materyallerden biri. Vücut kendi kolajenini üretirken sorun yok. Ama belli bir yaştan sonra kolajen üretimi gerçekten çok azalıyor ya da duruyor. Bu kolajen üretimine e, yardımcı oluyor bu teknoloji. Jet kadınların yaşam kalitesini arttıran bir aletin karşı karşıya kesinlikle. Sadece tabi idrar kaçırma sorunları yok. Menopoza bağlı çok incelmeler, doğuma bağlı çok bollaşmalar, yanma, Ağrı, ilişki sırasındaki ağrı problemlerinde ya da dış organlardaki sarkma, yara dokuları, skar dokuları bazen doğumdaki dikişlere bağlı, deformasyonlara karşı da çok etkili ve güzel. Hiç ağrısız, hiçbir enerjisi yapmadan, lokal ya da genel hiçbir ağrı kesici uygulamadan, hiçbir kesi yapmadan sadece 3 tane probumuzla çok geniş bir alanı tedavi edebiliyoruz. Peki hocam ne kadar süre hastanın burada kalması gerekiyor? Herhangi bir e, ilaç alması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Direkt işlememi geçiyor? Biraz bilgi alabilir miyiz? Evet en güzel tarafı da bu. Hazırlık gerektirmiyor. E, temizlik ya da işte e, anestezi gerektirmiyor. O bölgeyi temizlemek bile gerekmiyor. Kişi, kişiye özel problar. Şu problara sadece biz e, şu kadarcık bir bölgeye jel uyguluyoruz. O da hastaya temas ettiğinde buradan uygulanacak olan elektrik gibi bir enerji var, plazma enerjisi. Ondan hasta rahatsız olmasın diye küçücük bir elektrik çapması gibi bir şey hissediyor. Eğer o jeli sürmezsek, jeli e, sürersek onu da hissetmiyor. E, bu sıkılaştırmayı yaklaşık 40 dakikada hiçbir ağrı hissetmeden hasta sadece yat, yatıyor jerekolojik pozisyonda. Bu bizim jinekolojik organ maketimiz. Şu şekilde sadece bu probla bajene 10 dakika gidiyoruz, 10 dakika geliyoruz, sonra tekrar çeviriyoruz. Aşağı arka duvarını 10 dakika gidip gelerek tamamen oradaki kolejen dokusunu, hidras hidrasyonun yani sıvısını, ee, kolajenini ve ee, bağ dokusunu arttırarak sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Bir de bir diğer probumuz da bu. Bu da direk çok daha etkili. Sadece şu bölgeye e, şey sürüyoruz. Daha jel sürüyoruz. Bu daha konsantre güç veriyor. Bu sadece idrar torbasının altına uygulanıyor. Yaklaşık 12 dakikalık bir prosedür bu da. Bu şekilde idrar e, yolunun altına e, uygulayarak 6 dakika gidip 6 dakika gelerek hemen hemen e, gençleştirip çok eski haline getirebiliyoruz vajinal dokuyu. Hocam, bir seans kafi oluyor mu bu işlemi yapmak? Yoksa Üç seans istiyoruz Şimdi ama bir hafta sonra, iki hafta nasıl haftada istiyor? bir maksimum on günde bir üç seans halinde uyguluyoruz. Eğer çok 20-30 yıllık bir menopoz varsa bazen dördüncü bir seans gerekebiliyor. bazen gerekebiliyor. Paketin içerisinde diyor de, ayrıca e, mutlaka onu da yapıyoruz. Eğer Bu hastanın için, seans da üç seansı hallediliyor sonuçta. Peki hocam biz Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleştikten birçok hekimle, hocamızla görüştük. Gerçekten birçok alanda yeni alet tedavat diyelim eski tabirle hastanemizde mevcut. Siz de bunun ilk kez burada olduğunu söylediniz. Evet. Bana çok ilginç geldi. Neden ilk kez sizde? Şimdi e, birazcık bu a, alakayla e, ilgili. Neden? İşte insanlar e, sevdikleri konularda birazcık fazla araştırma yapabiliyorlar. Lazer, lazer teknolojisi var aslında Türkiye'de. Bu lazerden daha böyle... E, rahat, daha kolay ve e, ağrısız daha güzel bir yöntem ve çok daha yeni bir yöntem. İlk biz aldık. Biz keşfettik ilk. Onun için öyle. Bir de bir, bir probumuz daha var. Bu da küçük bir e, düz prob. Bu da dış genital organların doku kaybına ya da iz varsa o izleri gidermek için gerek sadece sürüyoruz şu bölgeye. Ve gezdirerek buradaki dokuların gençleşmesini, dolgunlaşmasını, kaybettikleri suyu depolamaları ve e, gerginliğini kazanmasına yardımcı oluyor. Bu da yaklaşık bir 20 dakikalık bir e, işlem sonucunda oluyor. Peki Nurcan Hocam bugüne kadar işlem yaptığınız e, insanlar var ise korku, acı, bağırma, hissetme ne diyorlar? Yani geri izlenimlerini de aktarabilir misiniz? Hiçbir şey hissetmiyorlar. Bazen çok hafif bir elektriklenme hissediyor, hissediyorlar. Ona ben bir şey demiyorum çünkü hasta birazcık hissedince daha iyi geliyor. Ama inanılmaz sonuçlarımız var. Yani bir hastam şey diyordu. Ben sabah yataktan kalktığımda tuvalete yani kapısını gördüğüm tuvalete erişemiyordum ve şu anda hiç kaçırmıyorum. Yani çok ben günde yedi sekiz <gülüyor> kere çamaşır değiştirmek zorunda kalıyordum. Ee, özellikle bu mesela dışarıya çıkacaksınız eyvah çeşim gelmesin tuvalete gideyim. İşte orada ha böyle tuvalet arıyorsunuz. Pet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tenis gibi böyle ağır sporlar Dışarı yapıyorsun. Evet, Spor yaparken hoplarken zıplarken kaçırıyorsun Namaz çok fazla etkileniyor bu durumda. Yani her türlü alanda idrar kaçırmak insanın çok hayatını kısırmıyor kısıtlandıran bir şey. Çok konforlu. Hayatın konforunu arttıran bir şey çok fayda göreceklerine inanıyorum. Hastane ki hocam mutlaka soracaklardır bize. Şimdi bunun e, maliyeti nedir? Bir rakam söylemek mümkün mü? Nereden bilgi alırlar? Biraz bilgi alabilir Çok yüksek bir ücret mi bu? Çok yüksek bir ücret değil. En azından ameliyat e, fiyatlarını çok çok çok çok altında bir e, ücret. Göre, ha, acı yok, sızı yok, ilaç yok. Normal, evet, bugün e, bir bir saatinizi ayar işinden çıkıp işinizden çıkıp bir saat burada kalıp tekrar işinize dönebiliyorsunuz. Iş gücü kaybı hiç yok. E, toplam üç seans yapıyoruz. Bilmiyorum rakam söylemek ne kadar doğru yaklaşık televizyonda. Yok yani yok yo, yaklaşık bir Tam olarak söyleyeceğim Hı. de fiyat söylemek ne kadar e, anlamlı. Beş bin lira toplam ücreti. Üç seans. Yani. Ama artı dördüncü seansa bir ücret almıyoruz. O, o paketi ihtiyacı olursa ihtiyacı olduğu kadarını tekrar yapıyoruz. Peki hocam, bu hizmetten yararlanmak için hastanemiz arabe randevu almaları gerekiyor galiba. Evet. Siz yapıyorsunuz. Evet. Randevusuz olmaz. Çünkü ciddi bir zaman ayırmam gerekiyor onlara. Ee, yaklaşık bir saat kadar bir zaman ayırmam gerekiyor. Öncelikle muayene ediyoruz. Hasta ne kadar fayda görür. Hastayla oturup tartışıyoruz konuyu. Hastanın eğer kafasına yatarsa çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bir de sizi tanıyalım. Bu da oturduğumuzda. Nurcan Dalan kimdir? Ben ee, 1967 Şarköy Tekirdağ doğumluyum. Yaklaşık e, 17-18 yıldır Avrasya Hastanesi'nde çalışıyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak. Zeytinburnu'nda çok uzun emeğim var. Çok güzel ve çok uzun günlerim var. Onun için seviyorum çok bu bölgeyi. Güzel de çalışıyoruz. Allah utandırmasın elimizden geldiğince. Hocam ben çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.